Yaşam koşluğu nedir? Yaşam koşluğu bir yol arkadaşlığıdır. Peki nasıl bir yol arkadaşlığıdır? Kişinin bulunduğu noktadan varmak istediği noktaya kadar bu süreç ve yol üzerinde kişinin zorluklarıyla, hedefleriyle, amaçlarıyla aldığı bir profesyonel yardımdır. Kendisine bu süreçte profesyonel bir koç eşlik eder ve rehberlik eder. Kişi adım adım, Bulunduğu noktaları hem kontrol eder, hem güncelleştirir, hem yeniler, hem de kendisine bağımlı olmayacak şekilde aldığı bir hizmettir. Profesyonel koç kendisine kişiyi bağımlı yapmaz ama her etap ve süreçte kendisine rehberlik eder, objektif öneriler sunar.